Merhaba sevgili yengeç burçları, Kasım 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yengeç burçları, geçtiğimiz ay retrolar bitti. Bu ayda çok önemli bir tutulma bizleri bekliyor. Bir şekilde süreçlerin artık yön değiştirmeye başladığını hayatımızdaki gündem maddelerinin değiştiğini, hayatımızın hızlanmaya başladığını söyleyebilirim. Özetle e, zaten Ekim ayı burç yorumlarında da bahsetmiştim. Aynı zamanda e, süreç itibariyle Ekim ayından itibaren süreç biraz daha sertleşecek ve netleşecek de demiştim. Kasım ayı da bu aylardan birisi olacak. Bakalım siz sevgili yengeç burçlarını neler bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar desteklerini göstermek adına abone olurlarsa ve aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olurlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra hemen sizlerin Kasım ayı yorumlarına geçmek istiyorum sevgili yengeç burçları. Bu ay e, özellikle... Akrep ve boğa temasının çok yoğun olacağını söyleyebilirim. Esasında sizin için destekleyici bir görünüm. Akrep ve boğa burcu sizin yükselenize güzel bir açı oluşturmakta. Dolayısıyla bu ay diğer aylara nispeten daha destekleyici bir etki alabilirsiniz. Muhtemelen Ekim ayı sizin için sert ve zorlu geçmiş olabilir. Çünkü terazi ve koç temaları yükselenize kare görünüm yapmaktaydı. Tabii ki dereceler burada önem kazanıyor. Hemen 4 Kasım tarihinde akrep burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya baktığımız zaman 5. evinizde meydana geldiğini görüyoruz bu yeni ayın e, bu yeni ile beraber özellikle aşk hayatınızda ufak hareketlenmeler olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarınız veya çocuk sahibi olmak bir birliktelik başlatmak sizi heyecanlandıran bir projenin onaylanması veya kendinizi mutlu etmek adına yeni bir şeye atılmanız yani bu bir hobi ile alakalı e, bir atılım olabilir bir risk almak, bir yatırım yapmak olabilir veyahut daha çok eğlenceye zaman ayırmak, daha çok keyifli aktivitelere zaman ayırmak olabilir veyahut bir çoğunuz için bir aşk hikayesi de olabilir. Partnerinizle daha çok zaman geçirmek veyahut yeni bir aşka yelken açmak dahi olabilir. Daha çok hayatınızda böyle eğlencenin arttığı, sizi heyecanlandıracak gelişmelerin arttığı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Tabii ki yeni açıların detaylarına daha sonra giriyor olacağız 5 Kasım tarihinde Venüs Oğlak Burcu geçişi başlıyor ee, Venüs'ün 6. evinizden çıkıp 7. evinize geçmesiyle beraber özellikle e, ikili ilişkiler alanında daha şanslı bir sürece gireceğinizi söyleyebiliriz. Her ne kadar yükselenize karşıt açı oluştursa da karşınızdaki kişinin, muhatabınızın e, daha yapıcı, daha ılımlı, daha uyumlu tavırları ile karşı karşıya kalabilirsiniz. E, özellikle bu ay sanki aşk hayatında bir hareketlenme var yalnız olan yengeç burçları için. Birlikleri bir üst aşamaya taşıma gibi bir gündem de söz konusu olabilir. 7. ev ve 5. ev vurgusuna baktığımız zaman Kasım ayının ilk haftasında özellikle. Tabi burada birçoğunuz bir için evliliği iyileştirme, ikili ilişkileri düzeltme, e, ilişkiyi şifalandırma gibi temalar da ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda e, maddi ortaklıklar noktasında da destekleri gösterir. Yani maddi anlamda sizi destekleyecek. Partnerler, danışmanlar, ortaklar bir şekilde muhataplarınızdan alacağınız şanslı etkiler ve destekler aslında bu ayın genel profilini çiziyor olacak sevgili yengeç burçları. 5 Kasım tarihinde yine aynı zamanda Merkür Akrep Burcu geçişi başlıyor. Merkür'ün de akrep burcu geçişiyle beraber beşinci konuları da hızlanmaya başlıyor. Burada güneşin burada olması, merkürün burada olması, aşk hayatınızda bir hareketlilik olabilme ihtimalini yükseltiyor açıkçası. Aynı zamanda risk almaya da her zamankinden daha fazla yatkın olacak gibisiniz. Yani risk almak isteyeceksiniz, hayatınıza bir aksiyon girsin isteyeceksiniz, romantizm ön planda olabilir, eğlence, keyifli zamanlar geçirme ön planda olabilir bunun yanı sıra partnerinizle vakit geçirmek veyahut yaratıcı bir projeye imza atmak. Aynı zamanda sanatsal faaliyetlerde bulunmak, tiyatroya gitmek olabilir, bir tasarım ortaya çıkarmak olabilir. Bilmiyorum. Hayatınızda sizi heyecanlandıran, mutlu eden neyse tabii ki bu alanda güzel gelişmeler yaşanabilir gibi ve zihninizde zaten bu alana kanalize olacak. Aynı zamanda bir şekilde popüleritenizin arttığı, göz önünde olduğunuz ve ilgi olan olduğunuz bir döneminde işaretçisi olmakta. 19 Kasım tarihine geldiğimizde ise bu ayın en önemli olayı eee Ay tutulmasını yaşayacağız. Boğa burcunun 27 derecesinde meydana gelecek arkadaşlar. Bu ay tutulması sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. Tabi 27 derece boğa burcunda gerçekleştiği için belki bazılarınızın 12. evinde de meydana geliyor olabilir. Bunu doğum haritanızdan teyit edebilirsiniz. Öyleyse bir önceki veya bir sonraki burcu dinlemekte yerinde olacaktır. Şimdi bu tutulma neden önemli? Bu tutulma öncelikle akrep ve boğa hattının ilk tutulması olmasından ötürü önemli. E biliyorsunuz geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ay düğümleri ikizler ve yay hattındaydı. E dolayısıyla bu alanda bu aksda bir takım kadersel ve karmik süreçler deneyimledik. Artık 2022 yılından itibaren ise aksımız boğa ve akrep alanına geçiyor olacak ve daha çok ekonomiyi etkileyecek. Genel itibariyle kolektif bazda baktığımızda sizin haritanızda da 11. ve 5. ev temaları aktifleşmeye başlayacak sevgili yengeç burçları. Burada özellikle kariyer gelirleri, büyük hayaller, büyük umutlar, büyük çevreler, portföylerle alakalı bir takım netleşmeler yaşanacak gibi gözüküyor. Ve sosyal çevreniz, arkadaş ilişkilerinizle alakalı da bir kıyım yaşanabilir. Neden bir kıyım yaşanabilir diyorum. Çünkü burada aslında bu tutulmanın bizim çok daha sevmediğimiz, çok daha hoş bir hikayesi olmayan kaput algol sabit yıldızıyla... Kavuştuğunu görüyoruz. Tabii ki bunu salt e, kötü yorumlamıyorum. E, bu tutulmaya dair ayrıca uzun bir video çekmeyi planlıyorum. Oldukça önemsiyorum. E, ve sabit yıldızlar tabii ki sizin haritanızda bir gezegen dizilimi varsa bir iki derecelik orpla kavuşum sağlarlar. Dolayısıyla her birinizi aynı oranda etkilemeyecektir ama bir dostlukla alakalı, bir arkadaşlıkla alakalı veya bir aşk ilişkisini ileri boyuta taşımakla alakalı bir şeylerin olmayacağına karar verebilirsiniz. Bir yolun sonuna geldiğinizi hissedebilirsiniz. Veya çocuklarınızla alakalı bir gündemden ötürü bazı hayallerinizden vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Sosyal çevrenizde bir eleme yapmak, insan elemeye geçmek durumunda kalabilirsiniz. Bu tarz gündemler sanki söz konusu olacak. Kariyer hayatınızla alakalı da radikal kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz sevgili yengeç burçları dediğim gibi bu tutulmaya dair daha kapsamlı videolar e, sonrasında geliyor olacak sizlerle paylaşıyor olacağım zaten ama e, bu tarihe e, özel bir önem vermeniz gerekiyor özellikle 2022'nin bize ufak bir fragmanını gösterecek nitelikte 21 Kasım tarihine geldiğimizde ise güneş yay burcu geçişi başlayacak güneşin yay burcuna geçmesiyle beraber ee, özellikle odağınız biraz daha artık günlük rutinleriniz, sağlığınız ve iş hayatınıza yönelecek gibi gözüküyor. Bir şekilde düzen kurmak, organize olmak, hayatınızı belli bir rutinde ilerletmek gibi e, gündemlere odaklanacak olabilirsiniz. Aynı zamanda iş arkadaşlarınız, ekibiniz, beraber çalıştığınız insanlar varsa evcil hayvanlarınız ve yardımcılarınız da e, bu süreçte gündem maddesi olabilir sevgili yengeç burçları. 24 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür de yay burcuna geçiyor. Güneş de burada. Hemen akabinde Merkür de geliyor. Artık odağınız, sağlığınız, beslenme rutinleriniz, yapılmayan işler, halledilmesi gereken projeler, günlük yapılması gerekenler ve rutinleriniz üzerine kanalize olacak gibi. Bunun yanı sıra tabii ki burada iş hayatınızda yeni anlaşmalar eğer bir iş başvurusunda bulunduysanız belki mülakatlar, görüşmeler de gündeme gelebilir. Aynı zamanda Patronlarınız, aslarınız ve üslerinizde olan ilişkileriniz de bu süreçte tekrar mevzu bahis olabilir gibi de gözükmekte. Evet ayı kapatırken 26 Kasım tarihinde çok güzel çok tatlı bir görünüm var. Aslında Kasım ve Aralık aylarını genel itibariyle etkileyen bir görünümden bahsediyoruz. Hatta 2021 senesinde e, kesinleşen bir görünümden bahsediyoruz. Ama tam görünüm 26 Kasım tarihinde meydana geleceği için belirtmekteyim. Satürn ve Kiran 8 Saturn Satürn 8 derece kova burcunda, Kiran da 8 derece koç burcunda bulunmakta. Sizin haritanızın 8. evi ve 10. evinde etkili Olacak. Bu etkileşime baktığım zaman özellikle ortaklı projelerle alakalı ciddi bir desteklenme süreci içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Eşin maddi durumu, aileden kalan miras, toplu bir para veya bir iş kurmak için aradığınız bir sermaye gibi durumlar varsa bu alanda şanslı etkiler altında olacaksınız. Burada özellikle kariyer hayatınızla alakalı birilerinden destekler bekliyorsanız bu destekleri görebilirsiniz. Aynı zamanda eşinizin veya ortağınızın sizinle beraber olduğunu hissettirecek gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Keza yeni projeler ve ortaklı girişimler adına da. Destekleniyor olacaksınız sevgili yengeç burçları. Evet Kasım ayının gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Astroloji hesabı veya evrenselkadimbirgeyeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.